ألا مرحبا. مرحبا. أبا بزار بيمارس ها؟ مارس مارس. Hello Adama, merhaba. gereksiz ve en mal iş çilküreden YouTube kanalında hepiniz hoş geldiniz canım Bugün Bugün bu video gereksiz bir video olabilir. Çünkü sadece Tom'la konuşacağım. Ya söyleyeceğim. Toma sorular. Yani videonun amacı bu. Başka bir hiç bir amacı yok. Tom ve ekibin name her zamanki gibi. S.A. Angela. Merhaba, nasılsın? Allah'a selamını verdik, selamını bile almıyorum. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Olanlardan haberin var mı? Ne oldu? Olanlar. Ne, <gülüyor> ne oldu ki Angela? Ben söyleyemem. Eğer söylersem Tom beni öldürür. Kime sormalıyım sence? Kim o Tom öldüremez? Sorarım. Tom, Angela bana bir şeyler fısıldadı ama ne bu? Aa, sana büyük olayı mı söyledi? Sana büyük olayı yoksa? Tamam, ben sana söyleyeceğim. İyi, tamam. Söyle o zaman. Tamamdır. Fotoğraflarındaki en son videoyu. Ben baktım. Daha bugün baktım. Tamam, açıyorum. Ne yapmış ki bu? Giriyorum şu anda fotoğraflarıma. Tamamdır girdim. Şu an siz bulurlu görüyorsunuz ama girdim şu sonda bir video var. Ne bu? Üstü de simsiyah. İzleyelim. Ekran kaydını ben şimdi başladım. Siz tam ekran olarak görüyorsunuz. Hadi bir izleyelim şu video. Lan Tom sen benim kanalımın şifresini nereden biliyorsun? Bir şey değiştirsen de ben bulurum. Tamam. Ne diyor lan bu? Lan Tom. Tom seni... Seni bir yerde bulur, öldürürüm. Aa, öldürüsüm, öldürüsüm. sen onu benim Ne diyor lan bu? <gülüyor> Tom, sen çok artistik yapıyorsun ha. Merak etme, o sadece ilgisiz Kadat, <gülüyor> adamını göndermiş. Biz de, ben de yakalayamamışım. Nasıl yakalayamam ya? Tom, kanalımın şifresini nereden öğrendin? Çabuk söyle. Arkadaşlar, tabletimizi bir kapattım. Ne yapacağız biliyor musunuz? Tom'un kanalını kanalına girip bütün abonelerini yok edeceğim. Tom'un kanalına gireceğim ve kendi fotoğrafımı koyacağım. Hadi başlayalım. Urkumuz Çin'e dön <Gülüyor>